Yani bir insanın için, kendi kendine verebileceği en büyük, en ceza, en büyük ceza, ceza sigara içmesidir. Ama içenler de var ve hocam nasıl temizleyeceğiz yani, Bronşlarımızı nasıl temizleyeceğiz taze diye tere tüketeceksiniz. soruyorlar. Yani bir oturuşta 15-16 tane taze tereyi üstüne limon da sıkabilirsiniz. 5 gün günde bir bağlı tüketeceksiniz ikiye bölerek. Nasıl İfrazat yapmaya başladığınızı nasıl balgam söktüğünüzü hayretle göreceksiniz ama bir an önce bu illetten kurtulmalarını tavsiye ederim.